Ben burada sadece 2 ses kullanıyorum. Ama istersek döngü kullanarak kapsamlı bir programın önemli bir kısmını belli bir koşula bağlı olarak tekrar ettirebiliriz. Tüm araçlar paletiyle çalışıyorsanız, döngü bloğunu burada akış menüsünde bulabilirsiniz. Döngümüzü sürükleyip buralara bir yere bırakıyoruz. Nereye yerleştirdiğimizin bir önemi yok. Buraya koyalım. Gördüğünüz gibi döngü boş. Programı çalıştıracak olursak Herhangi bir ses duyamayız, çünkü program döngüde takılı kalır. Ses bloklarını döngünün içine atalım ki bir şeyler yapabilelim. Programı çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi biraz daha enteresan bir şey deneyelim. Mesela program bir sensör koşuluna göre döngüden çıksın. Açılır menüye tıklıyoruz ve sensörü seçiyoruz. Bir sürü ayar seçeneği ile karşılaşıyoruz. İlk olarak, döngüyü hangi sensörle kontrol edeceğimizi belirleyeceğiz. Şimdilik, dokunma sensörünü seçelim. Dokunma sensörünü ikinci porta bağlıyoruz. Aslında herhangi bir porta takabiliriz ama biz ikinci portu tercih ediyoruz. Sonra, bu sensörü bağladığımız portu seçiyoruz. Son olarak, eylem ayarlarında Döngüden çıkılmasını sağlayacak eylemi belirleyeceğiz. Programı çalıştırdığımızda döngü başlayacak. Döngü her tekrarda düğmeye basılıp basılmadığını kontrol edecek. Eğer basılmadıysa döngü devam edecek. Döngüye bastığımdaysa döngü sona erecek. Çalıştırıp deneyelim. Şimdi düğmeye basıyorum. 3 2 1 Çalıştı. Bu çok faydalı bir şey. Çünkü, bakın, döngüyü renk sensörüyle bile kontrol edebiliyoruz. Mesela, renk sensörü kırmızı rengi tespit ettiğinde veya ses sensörü bir akış sesi duyduğunda döngüden çıkabiliyoruz. Sensörlerin yanı sıra, döngüyü süreye bağlı olarak da kontrol edebiliyoruz. Yani döngünün kaç saniye boyunca devam edeceğini belirleyebiliyoruz. Sürenin hemen altında tekrar sayısı var. Buraya da, Döngünün kaç kez tekrar edeceğini girebiliyoruz. Döngünün tamamlanıp başa dönmesi bir tekrar. Mesela tekrar sayısını 2 olarak belirlersem, döngü 2 kez tekrar edip biter. Döngüyü kontrol etmenin bir diğer yolu da mantık. Mantığı seçtiğimizde, doğru ve yanlış seçenekleriyle karşılaşıyoruz. Bu değeri buraya manuel olarak bağlıyoruz. Ama bu başka bir videonun konusu. Kontrol yöntemleri dışında döngülere dair bilmemiz gereken bir diğer şey de şu. Döngüleri iç içe yerleştirebiliyoruz ve bu çok önemli bir özellik. Örneğin bu döngünün içine bir döngü daha atabiliyoruz. Burada ses işimize yarayacak çünkü olup biteni kulaklarımızda duyabileceğiz. İlk olarak bu döngünün içine bir ses bloğu yerleştiriyoruz. Program başlayacak, ana döngüye girecek. Bu ses bloğu yarım saniye... Bu ses bloğu yarım saniye çalacak. Sonra program bu iç döngüye girecek. Bu döngü şu anda sonsuza dek çalmaya ayarlı. Ama biz bunu istemiyoruz çünkü o zaman program takılıp kalır. O yüzden tekrar sayısını ikiye ayarlıyoruz. Yani program buraya gelecek ve bu döngüyü iki kez çalıştıracak. Ve döngünün içinde bir ses bloğu daha var. Tonu seçiyorum ve biraz daha pes bir tona ayarlıyorum. Program iç döngüye girdiğinde bu tonu duyacağız. Program iki tekrardan sonra bu döngüden çıkacak, ana döngüye gelecek ve başa dönecek ve bu süreç tekrarlanacak. Deneyelim bakalım nasıl olmuş. Programı çalıştırıyoruz. Sondaki peston iç döngüden geliyor. İstediğimiz kadar döngüyü iç içe yerleştirebiliriz. İstersek iki döngüyü böyle yan yana koyarız. İstersek buraya üçüncü bir döngü atarız. İşte böyle. İç içe döngüleri ve döngü kontrollerini kullanarak aklınıza gelebilecek her şeyi tekrar ettirebilirsiniz.